Çeviri sizi görsün geldim vay isim, günler sizi görsün geldim nerede bakım, günler sizi geldim sizi göresim, gel Gelmiyor o sular Açıklısın, benziyorsun, güllere yayla güzeli Açıklısın, benziyorsun, güllere yayla güzeli Topluğun üstü dünleri, tellere yayla güzeli Tellere yayla güzeli, tellere yayla güzeli Örnek gibi mi açarsın, gökler abanada açarsın Yürüdükçe sararsın, güllere yayla güzeli जय हो जय